Her başlıyor. Dolar 18, 55, 18, altın senet tasayan. Masalarımızda olan 18,55 lira 1812 altın 71 borsa 3.553 ve Bitcoin 19.337 ile günlük yükselişle kapattılar. Sosyal medya düzenlemesinde tartışma seb olan 29. madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçti. Romantik esnafın Zeynep dönene kadar dükkan kapalı afişi herkesi duygulandırıyordu. Veya Bahçeli Artaküler tehlikesi yaşandı. Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir. Cinsiyet değiştiren Aybik Eersin, tumülenin son görüntüsü dikkat çekti. Dev döviz vurgunun yapıldı. abi kardeş 100 milyon TL ile kayıplara karıştı. Tuğba Tuba Altıntop köpek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Her yer kan devan içindeydi. Dedi. İngiltere'de yeni bebeği öldürdüğü iddia hemşirenin Evinden kan donduran notlar geldi. Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm, dedi. Bursa'da yakalanan 500 kiloluk dev büyü köpek balığı iş makinesiyle kaldırıldı, değerli izleyenler. Erdoğan'ın görüşmesine bekleyen ara bulculuk konusu gündeme alınmadı. Bu haberimizdeki gün özetim sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.